İstanbul-Avrupa yakasında İstanbul-Boğaziçi girişine 22 mil batıda tem yollarına doğrudan ulaşabilen Kumport Limanı, Türkiye ekonomisinde ciddi katma değer sağlayan İstanbul'un kalbinde olmasıyla öne çıkan Türkiye'nin önde gelen limanlarındandır. İthalat ve ihracatta 5 kıtaya gururla hizmet vermektedir. Kumport, Türkiye'ye yatırım yapmış ortaklarıyla uluslararası bir limandır. <gülüyor> 1994 yılından günümüze ambarda liman tesisleri içinde faaliyet gösteren Kumport, son yıllarda gerçekleştirdiği yüksek kapasite artışı ve buna paralel olarak insan kaynağına ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin en büyük ve modern limanlarından birisi haline gelmenin haklı gururunu taşımaktadır. 18.000 TU'luk büyük gemilerin dahi yanaşmasına uygun rıhtım, 23 yan sıraya ulaşabilen liman binçleri, yeni makine parkı ve kendi imkanlarıyla geliştirdiği yazılımıyla kumport modern bir limandır. Tamamı kameralarla kontrol edilen TSE 9001, 14001, 14.064, 18.001 kalite sertifikalarıyla onurlandırılmış, IFQM kalite mükemmelliği yolculuğuna başlamış, çevreye duyarlı yeşil liman sertifikası almaya hak kazanmış kumport, hizmetleriyle her geçen gün gücüne güç katmanın haklı gururunu taşımaktadır. Vizyonu Türkiye'nin lider liman işletmesi olmak, misyonu ise dünya konteyner taşımacılığının bölgesel lojistik üste olarak yüksek standartlarda liman hizmetleri sunmak ve tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer oluşturmaktır.